Selamlar arkadaşlar, muhteşem, büyüdü, gizemli harika bir oyuna daha hoşgeldiniz. Bugün ben, <gülüyor> Cakan kardeşim bugün yok. Bugün bu oyunu tek başıma size göstereceğim arkadaşlar. Muhteşem bir büyücülük oyunu oynayacağız. Elimizde şey mi yapsak acaba? Şöyle... Oh. Hortmak eli. Bu, bu, bu bayağı havalıymış, bu, bu, bu güzel. Unspoken VR isimli arkadaşlar, büyücülük düellosuyla ile ilgili bir oyun oynayacağız. Bu arada arkadaşlar bu oyunun mekanikleri ciddi manada harika size sizlere göstermek için acayip heyecanlanıyorum. Bunlar da diğer sınıflar arkadaşlar, diğer karakterler. Ben şu an elimde e, açık olan bu karakter olduğu için bununla oynayacağım. Haa bir tane de kostümümüz varmış. Güzel. Şimdi arkadaşlar oyunu yadırgamamanız için bu ilk videoyu oyunun nasıl oynandığı ve tutorial'u üzerine göstereceğim. Ve bundan sonraki Alvospoken çekimlerimde Yaptığım düel doları sizlere göstereceğim ancak bugünlük açılışı güzel bir şeyle yapalım. Tutorial yapalım ve tutorial kuresini koyduk ki size oyunu anlatabilmem için. Burada oyunu kendimize göre ortalamamızı istiyor. Ve ortalığını zaten. They won't find us here. This street is shrouded by a concealment glyph. But make no mistake, if you're careless, they will find you. The council can burn you alive. Şu üç saat bulutlar, daha doğrusu üç saat tuhaf işikler var. <gülüyor> Buradaki sorcerer ablamız bize bir öğretti. to teach you the principles of the duel. There are dueling arenas hidden throughout the city. Ah, hundred <gülüyor> times and never know. We must guard their locations with our lives because the council is always searching. And the they have found have met truly gruesome But those of us who survive grow stronger. And one day, the council will suffer in ways they can't even arkadaşlar, oyunun Aa, buradaki geliş her <gülüyor> zaman etkiliyor beni. <gülüyor> <gülüyor> Bu oyunun küçük bir story modu da var. onu da oynayabiliyoruz. Ben ancak storm modundan da story modundansa sizlere şu anlık oyunun normal oynanışını göstereceğim. Hold on, Johan. Feel its primal energies. Cool. Arkadaşlar elimiz yandı. Wa. Bir çok gerçekti ya. Ne yaparsın? Aa bunu vurmamızı istiyelim. Bu boyundan içi gerçekten çok iyi. Zaten şarjlayarak atıyorum. Bu şekilde şarjamadan küçük küçük de atabiliyoruz arkadaşlar. Ancak çok ezik oluyorum ben. Şöyle birkaç seferde kırabiliyoruz ancak. Bakın şarjlamadan 3 seferde ancak kırılıyor. Ancak şarjlanırımızda ise. Şimdi iyi a <gülüyor> Arkadaşlar bu da büyük kalkan. The shield shatters Doktor Sans gibi hissettim. Now <gülüyor> Bu da kalkanı ileri doğru atarak yansıtabiliyoruz. tutabiliyoruz evet. Yes. Social positioning is fine. Bak bir. Ancient pedestals mark the passages through the astral plane. Oyunda bu noktalar arasında ışınlanabiliriz arkadaşlar. Onları A tuşuyla şu şekilde. Okay, select a portal. Release to teleport. Return to Anlatana kadar ben çoktan gittim. Excellent. Practice moving now. Bu şekilde oyun içerisindeki belirli yerlere gidebiliyoruz. Ee, oyunun her haritasına göre alabileceğimiz yerler de farklılaşıyor arkadaşlar. Diyor ki şu ana kadarki öğrendiğin her şeyi tekrar et. Hazır olduğunda da yanıma katılıyor. Biz hazır olduğumuz için yanıma katılıyoruz. Şimdi ilk büyük şekillerini öğrendik arkadaşlar. Basit Kalkan ve basit Firebomb. Sınıfa göre bu başka şeyler de yapabiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kamehame altasım geldi. Kamehamee <gülüyor> Neyse. Bu arada buradaki gördüğünüz yumurtalar arkadaşlar yapacağımız özel güçler için topladığımız enerjiler. Bu yüzden bunları toplamak çok önemli. Şurada oyunda görebiliyorsunuz aşağıya baktığınızda. Ya ben de gösteriyor, sizde gösteriyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Ops, yanlış eşinmandı. Her yerin belli bir eşinlenme süresi de var. Ve üçüncü yumurta da geldi bu ekrana. Artık büyük güçleri kullanabiliriz. Channel and energies Then push Volley or guard Evet bizlere büyülerimizi öğreteceğiz These three gestures are the spine of every spellcaster's arsenal First the push gesture Şimdi ilk önce büyü gücünü elimizi de toplayıp birleştirip ve güçlü bir şey atmayı gösteriyor Now push forward to cast Elimizde bir kafatası oluştu ve bunu attığımızda hedefe kendisi diyor Bu yani. elimizi birleştirip yakınlaştırdıktan sonra oluşan şeyi itmemiz oluşuyor arkadaşlar. Şimdi ise bize yepyeni bir şey gösteriyor. Elimizi açıp bu şekilde... Of most parma şirketler Bunlar da hedeflere karşı koyuyor. It's exceedingly The guard gesture counters your opponent's most deadly spells. Cross your hands to prepare a barrier. Arkadaşlar bunu da elimizi kapatıyoruz. Kapattıktan sonrasında açıyoruz ve kalkan oluşturuyoruz elimizde. ben çok saçma bir yer açtım. Volley. Guard. Bu ilk gestures arkadaşlar kalkan. ikincisi Büyük Bir e, şey kafatası gönderme ve yumurta var mı bakalım. Şurada yumurtamız var. Üçüncüsü ise oops, Bunları bunlar var. Tam şeylerine doğru iklerine doğru basmam lazım ki Ve şimdi bize yeni bir şeyler <gülüyor> ah, arkadaşlar, biz enerji topları <gülüyor> alabildiğimiz gibi karşı takım da alabiliyor. Yalnız biz onların almasını <gülüyor> bu şekilde atarak <gülüyor> engelleyebiliyoruz. <gülüyor> Onlar da bizimkileri engelleyebiliyorlar. O yüzden çıkan enerjileri hızlı bir şekilde alıp, hızlı bir şekilde rakiplerini yok etmek <gülüyor> çok önemli. Ah ayrıca bir karşılaşma maçı yapacağız. But he has a mind. yapma. Aa vurdum. Ne else ya Of of of of. Nereye gittin? Ben yok ettim. Come. <gülüyor> Özür dilerim Ama öldürmemem gerektiğini söylememiz Ve arkadaşlar iki yeni büyümüzü öğrendikten sonrasındaki yeni öğreneceğimiz şey, sihirli silah. Yani artefakt <gülüyor> kullanmayı öğreneceğiz. <gülüyor> Ah, bunları arkadaşlar oyunda birçok artefek var. Bunları yanımıza girerken üç tanesini Şimdi kendimiz seçiyoruz. Yablin. Mesela bu artefek e, belirli o gösterdiği noktalara e, vurarak bize e, çok güçlü bir mızrak veriyor. Bu koruma kalkanlarını bile deliyor arkadaşlar. Tabi doğruyu bilmemiz These objects float within your grass, just below your view. Be mindful. Artifacts are cast only once before they're gone. Practice with artifacts now. Şimdi bana bir precapture. Arkadaşlar bayağı güçlü. Tabi bunu oyun içerisinde savaş sırasında yapmak biraz şey olabiliyor. Zor olabiliyor. Ve oyunun son e, en güçlü silahını arkadaşlar öğreneceğiz. Çevredeki e, bu civardaki birikmiş ruhun parçalarını birleştirip samınlama olayı. Gerçekten ki çok kuyruk. Follow you. I'm follow you. Spellcasters can wake powerful raids from their <gülüyor> eternal sleep. This is a raid eye. Bu arkadaşlar daha biraz önce bahsettiğim e, oyunun bu haritasındaki bulunan e, ruhani şey bunu bu şekilde vurarak e, eğer rakip vurursa da kırmızıya gider en sonuna getirdiğimizde bize geliyor puzzle bulmacası gördüğünüz gibi buraya geldi şimdi ise bunların parçalarını bu şekilde birleştirmemiz lazım Ve git benim için yok et. <gülüyor> ama bu şekilde dışarıda gidiyor. Bu arada arkadaşlar bunlar yenilmez değil. Ama genellikle yenilmez kadar güçlüler. Ve rakibe vurduğu an öldürüyorlar. Gördüğünüz gibi kendi canları da yok değil. <gülüyor> Tekledi. Ful canlı adamı tekledi Abi süper ya oh. Oha kara delik oluşmuş Ve arkadaşlar yeni ışınlanma yerlerimiz açıldı Vaaah wow. Bu sefer sinirlendirdik abimizi deneme tahtası olarak kullandığımız için galiba Kırdık. Güzel. Lan. O oh, şeref size bak. Arda isabet Neredesin? Hepsini gönderelim de abimiz akıllansın. Hop yeni bir parça. Aa hayır. Hayır. <gülüyor> Aa hayır. <gülüyor> Böyle canını okurlar. Hala daha tehlikedeymişiz. Falanmış falanmış. Kardeş kendi başıma da gayet iyi dövüşebiliyorum. Bunu kabul etmelisin. Kabul et bunu. Kabul et yoksa gözlerine parmaklarımı sokarım. Arkadaşlar bu oyunun gerçekten şeyleri, efektleri çok iyi. Ve bayağı da sistem dostlu bir oyun. Bende hiç kasmıyor. Oh. Arkadaşlar bu arada biraz önceki oyunda eller... ...seçtiğimiz gibi değildi çünkü. Bayağı korkutucu oldu bu. Eller seçtiğimiz gibi değildi çünkü tutoryaldı, ancak diğer maçlarda eller buradaki seçtiğimiz gibi olacak. Hadi marka aç bana. Abi, oh. <gülüyor> dolabın gelişi gerçekten acayip etkileyici. Bu arada buradan sınıflarımızı değiştirebiliyoruz. Buradan ise elimizdeki artefektleri değiştirebiliyoruz. Mesela ben iki tane uçak bir tane çekiç almışım. Aslında bu da bayağı güçlü bir şeyi de çok sevmiyorum bunu kullanmıyorum. Ee, bu da arkadaşlar... Oyunumuzun şehri. Bu arada çok güzel olmuş. Şuradaki su detayları falan. Ha <gülüyor> şehirdeki... Giden araçların çizgileri detayları abi çok keskin ya. Yani. Hadi <gülüyor> canını okuduğumuzu abi. Ablamız bayağı kurmuş. O zaman sevgili arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Umarım keyif almışsınızdır. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.